Bugün 19 Şubat 2023 Pazar. Güneş günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay toplumsal konulara ilgimizi artırırken bireysel özgürlüklerimizi de önemseyebiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde ay ışığını kapatırken geçtiğimiz ayın konularıyla yüzleşme ve gözden geçirme imkanları da bulabiliriz. Sabah saatlerinde ay Uranüs ve Mars'la güçlü açılar yapacak. Enerji ve motivasyonumuz yüksek olabilir. Ancak huzursuzluk ve stres nedeniyle enerjimizi kontrol etmemiz zorlaşabilir. Uyku sorunları ve kronik tansiyon dengesizlikleri artabilir. Dürtüsel davranışlar tartışmalara, kaza ve sakarlıklara yol açabilir. Hava şartlarında ve doğa olaylarında da dengesizlikler gözlenebilir. Güneş bugün kova burcundan ayrılıp balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki bir ay güneş, kolektif bilinci ait temalar, maneviyat, ilham, yardımlaşma, Aşk, fedakarlıklar, inançlar, idealler, hayaller, bağımlılıklar gibi alanları daha fazla aydınlatıp görünür hale getirebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.